Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani çokgen ve dörtgenlerin 12. videosu paraya kenarın 4. videosundayız. Paraya kenarda alana başlamıştık ve alanı bu videoda bitireceğiz. Daha doğrusu paraya kenar tam anlamıyla bu videoda bitmiş oluyor. Evet gençler pdf'ye de nerede videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz ama bir önceki videolarda indirdiyseniz paraya kenarla ilgili pdf'i burada indirmenize gerek yok çünkü bütün pdf'i ben size paylaşmıştım haberin olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Beşinci özellikte kalmıştık. Bunu özellik olarak bence bilmenize gerek yok. Şöyle paralel kenar çizildiği zaman köşegen çizildiğinde şöyle paralel kenarlar oluşturduğunda bu alanlar birbirine eşitiyor. E, sebebi çok basit. Niye? Çünkü hocam şu küçük paralel kenar ya burada kalan A ise burası A. Burası da paralel kenar ya burası B ise burası B. E hocam şuraya C alan diyecek olursam büyük paraya kenarda A artı bir artı C ise burası da büyük paraya kenarda yarısı olacağından A artı bir artı C dersin. Yani şu alanların eşitliğini zaten kolay bir şekilde ispatlarsın. Bununla ilgili özellik olarak bilmene gerek var mı? Bence yok. Yani şurayı meşgul etme kendi eski bilgilerini temel yapılarla temel yapılar dediğimizi hatırlayın. Şu alan tüm alanın dörtte biriydi ya da şu tüm alanının yarısıydı arkadaşlar ya da şu neydi? Bu alanın dörtte biriydi, tüm alanın dörtte biriydi. Bunlar bizim için önemliydi arkadaşlar. Bu temel yapıları bildik daha sonra ve üçgen bilgisini kullandık daha sonra alan dağıtmayı falan alanı rahat bir şekilde yapıyorduk. Burada da temel yapılardan zaten burası çıkıyor, tamam? Evet geldik şu örneğe. Ne demiş burada taralı alan, böyle alan ABC. Ya hemen işte bak, A ise A dersin. Ispat yöntemiyle B ise B dersin. Hocam buraya C alan dersek, e, burası A artı B artı C ise burası da A artı B artı C, C oldu. Taralı alan A, B, C. A artı B artı C bölü alan A, D, C. A, D, C. A alan A, D, C de ne oldu arkadaşlar? O da A artı B artı C oldu. Dolayısıyla cevap ne oldu? 1 yaptı. Örnek 36 1 oldu. Geldik örnek 6'ya. Arkadaşlar ben buna 5 yıldız koyuyorum. Çok önemli olduğundan mı? Değil. Yani paralel kenarda alanla ilgili bir soru kaçırdığınız an... Büyük ihtimalle bu soruyu yapamamışsınızdır. Ondan dolayı 5 yıldız koyuyorum. Arkadaşlar bu alan üçgenin alanı paralel kenarın böyle içinde bir üçgen alındığı zaman hani paralel bir kenarı tabağın tepesi de karşı kenarında olduğu zaman bu üçgenin alanının paralel kenarın alanına oranı 1 bölü 2'dir. Yani şu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Birkaç farklı ispat var. En azından üçgenleri de hatırlamış olalım. Mesela şurası A iken. Hocam yükseklik de ise birinci ispat. A çarpı H bölü 2. Üçgenin alanı. paralelkenarın alanı da A çarpı H. Oranladığımız zaman A H'lar gidiyor. 1 bölü 2 mi kalıyor? Evet. İlk bir tane ispat bu. Birinci ispat bu. Ya şurada oranlamalar falan hiç önemli değil arkadaşlar. Bu P noktası nerede olursa olsun şu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Evet. Peki birinci ispat bu. Başka bir ispat yapabilir miyiz hocam? Yapabiliriz. Üçgende alanda bir de alan kaydırma dediğimiz bir şey var. Şöyle iki paralel doğru arasında bir üçgen çizdiğimiz zaman sen buradaki tabanı sabit tut, buradaki tepe noktasını da oynat, istediğin yere oynat. Alan değişmiyor. Yani şöyle bir üçgen oluştur. Hocam bu üçgenin alanı da aynı. Niye? Tabanları aynı, iki paralel doğru arasındaki üçgen aynı olduğu için. Ben buna alan kaydırma diyorum. Hani buradaki noktayı kaydırıyorum ya, istersen bu noktayı al en köşeye kaydır, şuraya kaydır. Bu alan da yine aynıdır. Tabanları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için. Alan kaydırmadan dolayı da buna sonucuna ulaşabilirim. Mesela sen şuradaki üçgen, yeşil üçgen, şuradaki üçgeni böyle tepesi burada, tabanı da burası olacak şekilde tepesini kaydırsan, al bunu en köşeye kaydır. Buraya kaydırırsan bu tepe noktası bu, taban bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursan eğer, hocam bu üçgenin alanı da kırmızı üçgenin alanı ile aynıdır. Tabanları aynı, yükseklikleri aynı. E hocam paralel kenarım bak burası. Yarısı değil mi? Evet. E kırmızı alanda o zaman mavi alana eşit olduğundan o da yarısına eşit olacaktır. İkinci ispat da bu kardeşim. Tamam. Ee, başka bir ispat yapabilir miyiz? Başka önceki bilgilerimize dayanarak bir şeyler söyleyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz? Atıyorum oran olursa. Hani 2K 3K diyelim mesela. Hocam o zaman burası ne oldu? 5K oldu. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A'dır. 5K'da kalan da 5A'dır. Hani ters düz üçgenlerde yamukta da söylemiştik ya. Bak gerçekten de şurası 5 aken tüm alanı oldu. Gerçekten de yarısı oldu mu? Oldu. Yani oranlamaları olduğu zaman da bu şekilde o oranlamalara göre alan dağıtımı yapabilirsin tabii ki. Peki hocam buna niye 5 yıldız attınız diyecek olursanız. Arkadaşlar herhangi bir bilgiyle soruyu çözemiyorsan şu 5 yıldızlı alan özelliği var mı yok mu diye incele. Bunu çok güzel bir şekilde saklarlar. Hatta bir soru tipi var. O soru tipini e, sınavda da çıkmıştı. Öğrenciler çok da zorlanmıştı. Eğer burada soru tiplerinin arasında yoksa ben sana biraz sonra dersin sonuna doğru onu da yazacağım hiç merak etme. Peki başka bir şey söyleyebilir miyiz bununla alakalı? Şöyleyebiliriz. Şöyle oran moran yoksa bile eğer burada kalan A ise burada kalan B ise hocam bu alan tüm alanın yarısı ya. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı. O zaman burası da A art B olacak diyebiliriz. Tamam sen şu alan A, P, C ne diyebileceksin? Alan ABCD'nin yarısı olarak bileceksin. Bir. Bir de şuradaki alan ne? Boşluklara A ve B diyecek olursan boşluklar da tüm alanın yarısı oluyor. A, B dersen burası da A artı B oluyor. Peki hocam bu P noktası herhangi bir yerdeyken geçerli. Hatta bu şöyleyken bile geçerli. Şöyle şöyle olduğunda bile. Özellikle oranlamanın olmadığı yerlerde bu alan tüm alanın yarısı olması hikayesine çok ama çok dikkat edeceksin. 5 yıldız koyuyorum. Çünkü... Normal bilgilerle taban çarpı yükseklikten yapamadın, alan dağıtmadan yapamadıysan eğer şu özellik var mı yok mu diye incele. Büyük ihtimalle bu vardır. Tamam Çok da birkaç farklı ispatını da yaptık zaten. Umarım anlamışsındır. Evet gelelim şimdi sorularına. Şimdi bakıyoruz burada. Df uzunluğunu kaç vermiş hocam? Df'yi 8 vermiş. Buraya 6 vermiş. Aa burada hocam alan isteniyor ama burada bir taban var bir yükseklik var. Hani üçgenin alanını bulabilirim ben. Hocam taban ve tabana ait yükseklik olduğu için şu üçgenin alanını bulabilirim. Bu üçgenin alanı dediğimiz yani şurası taban ve yükseklik olduğundan dolayı yani şuraya alan diyecek olursam alan neye eşit? 8 çarpı 6/2'ye eşit. 48/2'den 24'e eşit oldu. Hocam, A alanı 24'e eşitse bu alan tüm alanın yarısıydı. Alan ABCD de 24'ün 2 katı mı olacak? Yani cevap böylelikle kaç yapıyor? 48 yapıyor. Geldik bir sonraki soruya. Karalı alan 18. Saçma bir yeri yeri alanı 18 vermiş. Hmm. Bir de köşegenler çizilmiş arkadaşlar. Bak şimdi dikkat. Şimdi köşegenler çizilmiş. Köşegenler çizildiği zaman köşegenler 4 eşit parçaya ayırmıyor oydu. Evet. Şimdi burası tüm alanın 4'te 1'i. Biri. 4'te 1'i. 4'te 1'i. E, alan ABC'de isteniyor. O zaman ben buraya bir A alanı diyecek olursam bu alan tüm alanın 4'te 1'i değil mi? Evet. Bak şuradaki alan tüm alanın 4'te 1'i. Tüm alan kaç A yapacak? 4 A yapacak. E hocam şurada da ne var? Burada da 1 üçgen var bak şöyle. Bu üçgende tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Yani a artı 18 tüm alanın yarısı olacak. Tüm alanımız 4a idi. 4a'nın yarısı yani a'dır. Böylelikle a'yı kaç buluruz arkadaşlar? 18 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Alan ABCD isteniyor. a'yı 18 bulduk ya. Alan ABCD de 4a'ya eşit olduğundan a'nın 18 yazarsak 4 çarpı 18'den cevap kaç çıkıyor? 72 çıkıyor. Evet cevabınızı böyle 72 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet alan KAB falan filan verilmiş arkadaşlar. Burada 10 verilmiş. KAB şuraya bir 10 yazalım bakalım. Taralı alanlar toplamı nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız hocam burada? Öncelikli olarak şurada bir yamuk dikkatinizi çekti mi? Çekmiştir. Yamukta yanaklar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Çünkü karşılıklı kenarlar paralel. E yamukta yanaklar birbirine eşit hocam. Burası A ise burası da A'dır. Eyvallah. Sonra taralı alanlar toplam isteniyor. Bak, harf yazmaya çekinme. Buraya x de, buraya y de, buraya z de. Çünkü toplamları isteniyor bizler. E ne yapacağız hocam? Takıldık, kaldık. Alan dağıtarak bir şey yapamıyoruz. O zaman 5 yıldıza dikkat. 5 yıldıza dikkat kardeşim. Var mı öyle bir şey? Var hocam. Bak şuradaki üçgende var 5 yıldız alan özelliği. Bu tüm alanın yarısıdır. Ha istersen şuna bak. Hocam bak burası da aynı şekilde 5 yıldız tüm alanın yarısıdır. Paralel kenarın alanın yarısı kaç yaptı arkadaşlar? Şu alan yaptı. Yani 10A burası. Ben şunlara AA dedim ama şurayı da 10 vermiş. 10A diye burası 10 verilmiş. Paralel kenarının alanın yarısı 10 A değil mi arkadaşlar? Evet. E bu tüm alanın yarısıysa hatırla. Bu tüm alanın yarısıysa geri kalanlarda tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Hocam şu üçgen tüm alanın yarısı. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı. Geri kalanlar da X artı A artı Y artı Z değil mi? Evet X artı Y artı X artı A artı Y artı Z'ye eşit. A'lar nanay oldu. Bunların her ikisi de paraya kenar alanının yarısı eşit. Çünkü şu da yarısı. Geri kalanlar da yarısı. O yüzden bunlar birbirine eşit olmak zorunda. A'lar nanay oldu. Böylelikle X artı Y artı Z'yi biz kaç bulduk? 10 bulduk. Zaten benden de taralı alanlar toplamı isteniyor. Yani X artı Y artı Z isteniyor. Cevap böylelikle kaç çıktı? 10 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar. EC uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 3K verilmiş. Taralı alanlar toplamı 4 verilmiş. Alan AGB nedir diye soruluyor bize. AGB tamam. Şimdi taralı alanlar toplamı 4 verilmiş. Alan AGB isteniyor. Eyvah eyvah ne yapacağız be ya. Şimdi gençler bir kere şöyle şunu söyleyebilirim. Paralel kenarda da bir alan dağıtımı yapabiliriz. Şöyle paralel kenarda. İstersen paralel kenarda şöyle diyelim. Burası K burası 2K ise yüksekleri aynı ya tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapabiliriz. Birer kenarları ortaksa eğer. Bak birer kenarları ortak. Ya da paralel kenarımız böyleyken şöyle olduğunda 2K 3K olduğunda. Bak birer kenarları ortakken eşitken alan dağıtımı yapabilirsin. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebilirsin. Hocam K'da kalan A ise 2K'da kalan da 2A diyebilirsin Burada böyle Yani alan dağıtımı da var Parayay kenarda da var Çünkü tabanları aynı daha yüksek yani Tabanları aynı olduğundan dolayı Oradaki oranlamalar Yüksekler oranlamasını verecektir bize Yani ispatını tam yapayım istersen Böyle ezbere kaçmayalım ha, Hocam burası K burası 3K iken Niye öyle oldu Bak şimdi bir yükseklik çizsen sen Hocam şöyle bir yükseklik çizsek Hocam burası K. Burası da K. Burası da 3K ya. Burası H burası 3H oldu. Hocam şunun tabanı A iken yüksekliği H. Bunun tabanı A iken yüksekliği 3H. Tabanları aynıysa yüksekleri oranlaması bize neyi veriyor arkadaşlar? Alanlar oranlaması veriyor. Yüksekler oranı da buradaki tabanlar oranlamasından geliyor. Tamam. Evet. Şimdi şuna bakalım. Hocam önce şuradan başlayayım bence. Şimdi burada 3K'da kalan dağıtacağım. 3'ün katı vereyim bence. E hocam o zaman ben buraya bir 3A dersem. Buraya da bir 3B dersem. Aa hocam bu alan tüm alanın yarısı ya. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Şimdi burası da o zaman ne olacak? 3A artı 3B'ye mi eşit olacak? Evet. Şimdi şuraya bak bakayım. Bak dikkat et. Şu 3K'daki alan kaç yaptı? Şuraya yazayım. 6A artı 6B yaptı. 6A artı 6B yaptı. Hocam 3 kda alanı 6A artı 6B ise. K'daki alan kaç yapacaktır o zaman? K'daki alan da o zaman arkadaşlar 6'nın 3'e bölünmüş hali yapacak. 3K'daki kalan 6A artı 6B ise K'daki alan da 3'e bölünmüş hali. 6'nın 3'e bölünmüş hali 2. 2A artı 2B yapacaktır. Hocam şu paralel kenarın alanı 2A artı 2B. E, bu da o paralel kenarın alanın yarısı değil mi? Evet. Yani burası da A artı B yaptı. Dikkat dikkat. Taralı alanlar toplamı. 3a 3b a ve b'nin toplamı 4a artı 4b verilmiş bana 4 verilmiş. a b'yi böylelikle 1 bulurum. agb alan isteniyor. agb alanında 3a artı 3b olduğundan a b'nin 3 katı. Yani cevap 3 çıkar arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Hatta bir şey daha öğrenmiş olduk. Birer kenarları eşit olan paralel kenarlarda buradaki oranlamalar bize alan oranlamasını veriyor. Örnek 40'ı 3 bulduk. Geldik. Bir sonraki, bir sonraki özelliğe gelmeden önce arkadaşlar ben size şurada bir soru yazmak istiyorum. Yani o soruyu nerede yazayım? Hani bununla ilgili bir tane daha böyle sınavda çıkmış bir soru vardı. Bak şuradaki boşluğa yazayım ben şuraya. Sorumuz şöyle. İnşallah hatırlarım. Ya hatırlamasam bile sayılar aynı olmasa bile önemli değil. Şöyle bir soru yazıyorum arkadaşlar. Ee, nasıl bir soru olsun? Şöyle olsun. Ondan sonra şunu da şöyle çizelim. Ee, şurada şöyle olsun. Pardon. Arkadaşlar sorumuz söyleydi. Bak sınavda çıktı. Sınavda nasıl çıktı? Şunlar birbirine eşit. Tamam mı? Ondan sonra cevap. Herhangi başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Ee, buradaki alan atıyorum 20. Buradaki da atıyorum 4. Tüm alan nedir diye. Paralel kenarın alanı nedir diye. Paralel kenar alanı. Sınavınızda da çıkabilir. Dikkat edin. Alanı nedir diye sorulsun bize. Peki hocam ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bak. Hocam böyle... Bak düşünce yapınız nasıl olacak? Oranlama var. Acaba alan dağıtarak mı gelecek? Diye düşünebilirsin. Hocam şöyle. Çiftçizdeki alan 4 ise, çift çiftçizdeki alan 4 dedin. E sonra burada oranlamalar falan var mı? Yok. Alan dağıtımından gidemiyorum. Durduk. E hocam ben bu oranlamayı kullanabilirim. Ya dışarı doğru oluştururum. Kelebek benzerliği birebir çıktı. A ise A derim. Şunlar da birbirine eşitlerim. Ama başka bir yerde alan dağıtım yapamıyorum. Şuradaki oranlamaları ayrı ayrı bulamıyorum maalesef. Yani burada... Buradaki oranlamaları da bulabilmem için bir yerde daha şuralarda falan daha oranlama verilmesi lazım. Ya da paralel çizdiğin hocam ortadan çıktı K iken 2K. İşte atıyorum burası K olsaydı tamam. Ee, burası K olsaydı tamam derdik. Çünkü niye 3K iken 3K? O zaman kelebek tek oran 1'e 3 derdik. Sonuca ulaşırdık. Sıkıntı yaşamazdınız arkadaşlar burada değil mi? Ya kesinlikle öyle. E o zaman burada da çıkmıyor. Oranlamalarda çıkmıyor. Alan dağıtarak çıkmıyor. O zaman sıkıştığın zaman ben sana ne dedim? 5 yıldızlı alan özelliğine dikkat. Ve soruda bana ne verilmişti? Soruyu şöyle daha düzenli bir şekilde çizeyim. Şurası taralı alanlardan birini 20 verdi. Birini de kaç verdi? 4 verdi. Tüm alan nedir diye isteniliyor benden. Hocam şuna dikkat edeceğiz. Böyle sorular geldiği zaman alan dağıtarak falan yapamıyorsam 5 yıldızlı alan özelliği var mı yok mu diye incele. Var mı 5 yıldızlı? Var hocam bak şuradaki. Hop şu alan tüm alanın yarısı. Yani şuraya bir A dersem. Paralel kenar alanının yarısı kaç? A artı 20. O zaman paraya kenarın kenarının alanı ne yapar? 2 A artı 40 mı yapar? Aynı de. E hocam ben 4'ü kullanmam lazım. 4'ü nasıl kullanacağım? Hocam 4 de şu şekilde. İstersen alan dağıtarak gidebilirsin ama bu alan böyle eşit böldüğü zaman hani şunu demiştik ya temel yapılardan biri. Bu alan tüm alanın 4'te biri demiştik ya. Evet e o zaman bu alanda tüm alanın 4'te biri Yani paralel kenar alanının 4'te biri neye eşit? A artı 4'e eşit. Paraya kenarın kenarının ne olacak? 4A artı 16'ya eşit olacak. E o zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Paraya kenarın alanı bir 2A artı 40 buldum. Bir de 4A artı 16 buldum. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Paraya kenarın alanı 2A artı 40 ya da 4A artı 16 oldu. Şunu şuraya attık bunu buraya attık. Hocam kaç geldi? 24 geldi. 2A 24. A'yı da kaç bulduk? 12 bulduk. Hocam A 12 ya. Bak şimdi paraya kenarının alanı çıktı mı? Çıktı. A 12 ise 12 artı 20 değil mi burası? Evet. 32. Yani paraya kenarın yarısı 32. 32'nin iki katı. Ya da yaz burada A yerine kaç yazacaksın artık? 12 yazacaksın. Ee, 12 yazdığınız ay 24 artı. 24 artı 40'tan kaç yapıyor? 64 yapıyor diyebilirsin. Ya da artık şurayı buldun ya A'yı 12 buldun ya. Hocam bu alan tüm alanın yarısı e, yarısı yarısıysa burası. O zaman ne oldu? O zaman 20 artı 12 32 yaptı. Paraya kenarın alanı 32 ise yarısı 32 ise 2 ile çarptığında da kaç yapıyor? 64 yapıyor. Evet paraya kenar alanı da bu şekilde bulmuş olduk. Yani paraya kenarda böyle sıkıştığın an 4-5 yıldızlı özellik var mı yok mu diye incele. Şahsen ben öyle yapıyorum. Normalde çözüm yöntemim şu. Öyle 90 derece ya da özel bir açı varsa tabara ait yüksekten bulmaya çalışıyorum. Sonra alan dağıtmaya çalışıyorum. Temel yapıları kullanıyorum. Baktım soru çıkmıyorsa bu 5 yıldızlı alan özelliği bizim için çok önemli deyip ona göre işlem yapıyorum. Yani 5 yıldızı bir daha gösteriyorum. Şuradaki 5 yıldızlı alan özelliğimiz. Unutma. Bununla ilgili çok değişik sorularla karşılaşabilirsin. Hatta bir tane daha yazayım mı? Böyle ilginç bir soru daha yazayım mı sana? Yazayım ya. Bir tane daha ilginç bir soru daha yazayım. Mesela şöyle bir soru. Aklıma geliyor. Aklıma gelen başıma gelsin madem benim böyle. Şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Ondan sonracığıma şuradaki uzunluklar birbirine eşit verirsin. Şöyle şöyle. Sonra nedensin? Ee, sonra ne dersin? Şuradaki alan mı istersin bizden? Evet, burada kalan istersin. Ya da buradaki alanın şuradaki alanı oranı istersin arkadaşlar. Tamam mı? Şunlar da birbirine eşit olsun. Çıkacak mı acaba? İnşallah çıkacak. Çıkacak arkadaşlar. Şimdi şurası A alanı olsun. Burası B alanı olsun. Benden A bölü B alanı nedir diye istersin. Ya da şurası A alanı değil de. Yani orası 20 olsun. Taralı alan nedir diye istersin arkadaşlar. Öyle daha net olur. Daha güzel bir şekilde olur. Ona göre yorumlayalım. Yani şuradaki alan ne? Şurayı karalayayım. Şuradaki alan 20 ise. Şuradaki X alanı nedir diye sorulsun mesela. Tamam mı? Şu alanı 20 diye yazıyorum. Şuradaki S alanı nedir diye sorulsun. Ne yapacağız arkadaşlar? E hocam. Valla eşitliler var. Bu eşitleri kullanmam lazım. Şunu şöyle çizsem alan dağıtmadan kullanabilirim. Çift çizide kalan çift çizide kalan. Burada bir de ne çıktı? 5 yıldızlı alan çıktı. Bak 5 yıldızlı alan özelliği. Bu tüm alanın yarısı. E hocam şuraya A dersem. Şu ikisi tüm alanın yarısıydı. Yani burası tüm alanın yarısıysa. Şu ikisinin toplamı da tüm alanın yarısı. Yani A artı 20 ise burası. Burası da A artı 20 olacak? Evet. E sonra çift çizide kalan A artı 20. Çift çizide kalan A artı 20 olması lazım. A, burası A artı 20 iken da artı 20 olması lazım üçgende alan dağıtmadan dolayı artı 20 alanı a artı eşit olacak a'lar nana yoldu eski de böylele kaç bulduk 20 bulduk sınavda çıkabilme ihtimali olduğu için bu soruyu da size gösterdim Bu iki soru gerçekten önemli bir soru arkadaşlar bunlara dikkat edin ama işin üzü mantığı şu normal alan temel alan muhabbetini yapın üçgende alan dağıtmayı yapın baktığınız sonuca ulaşamıyorsanız o zaman ne yapacaksınız 5 yıldızda alan var mı yok mu diye incele. Altıncı özelliğe geldik. Buna da 3 yıldız koyuyorum. Bunda, bunda da şu, yine bu özelliği de bilmenizde fayda var arkadaşlar. Baktığınız soru 5 yıldızlı alandan da çıkmıyor. Ya da içeride çok karışıklık var. O zaman bu 3 yıldızlı alan özelliği var mı? İçeride bir nokta alınıp köşelere böyle doğrular çizildiğinde oluşan üçgenlerde şu var arkadaşlar. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitliyor. Yani S1 artı S3 S2 artı S4 eşit oluyor. Niye diye soracak olursan. Hocam bak bak bak bak dikkat et şimdi. Şimdi şuradaki bir noktayı alalım şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaş burası S3, burası S1 olduğunu biliyoruz ya. Biz neyi biliyoruz? 5 yıldızlı alan özelliğini biliyoruz değil mi? Paraya kenarda alan dağıtma falan yapamazsak. E o zaman şuradan bir paraya kenar oluştursak o 5 yıldızlı oluşturabilir miyim? Evet bak şuradaki alan S1 ise şu paraya kenar alanı 2S1 yapar. Şuradaki alan S3 ise buradaki paraya kenar alanı 2S3 yapar. A, Tüm alan 2S1 artı 2S3 oldu. Dolayısıyla S1 artı S3 de tüm alanın yarısı mı oldu? Evet. Yani paralel kenarın yarısı neye eşit oldu? S1 artı S3'e eşit oldu. Aa aynı zamanda bak bir şey daha öğrendik. S1 artı S3, S2 artı S4'e eşit dedik ya. Aynı zamanda S1 artı S3 böyle karşıtla üçgenlerin alanları toplamı tüm alanın yarısıymış. E diğerini de ispatlayıp Bak bak bak bak bak dikkat et şimdi dikkat et. Aynı şeyi buraya çiziyorum şöyle şöyle şöyle şöyle yapıyorum. Şurası da S4 olduğunu biliyorum. Buranın da S2 olduğunu biliyorum. Bak ispatlar bizim için önemli. Bazen sıkıştığınız zaman ispat yöntemi de yapabilirsiniz. Bu sefer paralelimizi böyle çizsek, hocam ne oldu burada? Burası S2 ise, şu paraya kenarın alanı 2S2 yaptı. Bu paraya kenar alanı, burası S4 ise 2S4 mi yaptı. Evet, e, o zaman tüm alan 2S2 artı 2S4ken paraya kenarın alanın yarısı ne oldu? S2 artı S4 yaptı. Gerçekten de karşıtlı alanlar toplamları birbirine eşit oldu ve karşıtlı alanlar toplamı ne oldu? Paraya kenar alanının yarısına eşit olmuş oldu arkadaşlar. İspat da bu. Ha, ispatı karışık olduğu için yani soru belki şu paraya çizgiyi çizmek aklınıza gelmeyeceği için bunu da özel olarak bilmenizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Bilin paraya kenardı zaten çok e, dörtgenlerin içerisinde en çok paraya kenarın özelliklerinde böyle sıkıntı yaşıyoruz. Yani özellikler var diyebiliriz ama biz elimizden geldiği kadar e, minimuma indirdik zaten buradaki özellikler. Hani çoğunda buna gerek yok dedik şunu at dedik bunu at dedik ama bu. Böyle sayacak olursanız böyle 5 ya da 6 tane özellik vardır diyebiliriz yine de. Evet içeride bir nokta alınmış Karşısız alanlar toplamları neydi? Birbirine eşit. Hocam 2A ile A artı 10'un toplamı neye eşit olacak? A ile 3A'nın toplamına eşit olacak? E burası 3A yaptı. Burası da 3A gitti. Direkt A kaldı burada. Yani A'yı buradan ne bulduk? 10 bulduk. ADE üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani A alanı isteniyor bizden. ADE alanı 10 yaptı böylelikle. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi neler verilmiş arkadaşlar bunlar kaçta birleşiyor 6'da. Buraya 2K dersen burası 3K olur burası da 6K mı olur evet. Ali Bey uzunluğu 6K tamam şuraya 6K yazdın alt tarafta 6K mı evet 6K. EF uzunluğu 2K, K, LK uzunluğu 3K verilmiş. Bir kere kelebek verilmiş kelebekte oran verildiğinde kelebekteki benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşitten başlayın diye tavsiye etmiştim. 4 bölü 9 yani senin buradaki alanın 4A iken burada kalan nedir 9A. Evet, peki ne yapacağız şimdi hocam oranlama var alan dağıtma yapacağımız belli aşikar e hocam nasıl yapacağız bak şuradaki oranlamaları da yazıp şöyle alan dağıtırsın şuradan şuraya buradan buraya e, oradan da çözüm yöntemi olabilir tabii ki ama ben şimdi alan dağıtarak gideceğim hocam burada 3k var 3k'da kalan 9 aysa tepe noktası burası burada da 6k var 6k tabanı tamamı o zaman ona ait şöyle bir üçgen oluşturuyorum. 3K'daki 9 sa 3 katı 6K'daki de 18A olmaz mı arkadaşım? Evet burası 18A oldu. Şimdi 2K'daki 4 aysa hocam burada da yine bir üçgen oluşturalım. 2K'daki 4 aysa taban olarak burası verilmiş bana. 2K'daki 4 aysa 2 katı 6K'daki de hop burası 12, 12A 12 mı olacak? Evet yani şuradaki üçgenin alanı 12A oldu. Bak dikkat et bunlar köşegen değil. Ne çıktı burada? Şöyle bir şey çıktı. Ya atıyorum şöyle şöyle şöyle şöyle bir şey çıktı. Sen burayı 12A buldun burası da 18A buldun. Hocam şu alanlar tüm alanın toplamı tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. İkisinin toplamı 30A ise tüm alanda 60A mı yapacak? Evet. Şimdi taralı alanlar toplamı paralel kenar alanın toplamının kaç katıdır diye soruluyor. Tüm alanı 60A'yı biz kaç? 60A bulduk tüm alanı. Bölü taralı alanlar toplamı da kaç bulduk? 9-4 daha 13 bulduk. Yani kaç katı olmuş oldu arkadaşlar? 60 bölü 13 katı olmuş oldu. Bu da karşılıklı alanlar toplamının e, paralel kenarının alanının yarısı olması özelliğinden yaptık mı? Yaptık. Daha değişik yollarla da yapılabilir mi? Tabana ait yükseklik çizilip yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Ama bu özelliği göstermişken buradan da yapmak istedim. Size arkadaşlar buradaki soruyu. Tamam mı? Örnek 42. Böylelikle 60 bölü 13 çıktı geldik. 7. özelliğe. Şimdi beni dikkatli dinle. Dikkatli dinle. Şimdi ben Şöyle eşitlik olduğu zaman, şurada eşitlik olduğu zaman bu alan tüm alanın yarısı dörtte biri olduğunu biliyorum. Pardon dörtte biri. Hocam bu dörtte biri. Bu da dörtte biri olduğunu biliyorum. Peki burayı nasıl buluruz? Burası da S demiş. Hatta şuna bak tüm alan 8 S mi? Evet burası da 8'de bir oluyormuş. Niye? Onu da ispatlayayım istersen. Bak şimdi dikkatli dinlemeni. Bak burası çizgi çizgi. Burası çift çizgi çift çizgi. Buraya A dersek hocam alan dağıtalım. Çizgildeki alanı A hop çizgildeki alanı A. Çift çizgildeki 2 aysa hop çift çizgildeki 2 A. 4 aysa burası da 4 A. Gerçekten tüm alan 8 A iken burası A oldu. 8'de 1 oldu burası. Tüm alan 8 esken burası 4 4'te 1'i. Burası da 4'te 1'i. Yani 2S 2S yazdın. Hocam 2S burası 2S burası S burası. Bunları öğrendik ya. 2 4 5S burada. Buraya da 3S kaldı diye bilirsin Ya da ben şunu söylüyorum. Bak gençler dikkat dikkat. Önemli. Çok özel soru tiplemelerinde bununla karşılaşabiliyoruz. Eğer şu şekilde şuraya AA diyelim buraya da BB diyelim. Paralel kenarın köşelerine ait köşelerine ait üçgenler oluşmuşsa eğer burada 2B burada 2A yazalım. Bu üçgenlerin alanları bu köşelerin kolları çarpımıyla doğru orantılıdır. Sebep. Hocam şurası alfa burası da 180 eksi alfa değil mi? Evet. Şimdi şu üçgenin alanı nedir? A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2'dir. Hocam şu üçgenin alanı nedir? A çarpı 2B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2'ye eşit değil midir? Evet. Hocam 180 sinüs eksi alfa sinüs alfaya eşittir. Bunlar gitti. Ne kaldı? Gerçekten kollar çarpımı AB. Kollar çarpımı 2 AB. Kolların çarpımındaki AB'ler gidince kollar çarpımındaki katsayılar çarpımı 1. Bölü kollar çarpımındaki katsayılar çarpımı 2. 1 bölü 2 olduğunu gördün. O yüzden S'e 2S yazabilirsin. Bak ispatını yaptım sana. O yüzden sen böyle bir şey gördüğün zaman Hocam kollar çarpımı 1. 1S. S'i yazdın ya ya da ben A yazıyorum. a yazdın ya. Hocam kollar çarpımı 2. 2 kere 1 2. Buraya 2A yazarsın. Kollar çarpımı 2. Burası da 2A yazarsın. E hocam paralelkenarın kenarının alanı nedir? Parayel kenar da 2 tane üçgenden oluştuğu için Burası 2A burası 2B ya. 2 kere 2 4. Kollar çarpımının iki katı şeklinde söyleyebilirsin. Ya da benim gibi şekilde çizersin. Hocam şu köşeye ait buradaki üçgende 2 kere 2 4 burası 4 burası tüm alanda 8a yaptı dersin. 2 4 5a'sı burada buraya da 3a kaldı diyebilirsin. Bunu farklı oranlamalar olduğu zaman da yapabilirsin. Bak mesela buraya yazayım. Şöyle farklı oranlamalar olduğunda da yapabilirsin. Hatta şu sorudan sonra yapayım onu. İstersen dur bu soruyu yapalım ondan sonra yapalım. Alan ne verilmiş burada arkadaşım? BF verilmiş. Alan BF'yi 24 vermiş. Burada kalan 24 verilmiş. Tamam. Şimdi sen şurada oranlama verilmiş. A iken A. B iken B. Hocam burası 2B burası 2A. Şimdi dikkat et. Kastaylar çarplı 2. Buraya 2A alanı. Kastaylar çarplı 1. Buraya A alanı. Kastaylar çarplı 2. Buraya 2A alanı. paraya kenarda da hop şöyle. 2B burası 2A burası. 2 2 4A burası. Burası da 4A. Tüm alanı 8A olduğunu gördün. 2, 4, 5A. Buraya da 3A kaldı diyebilirsin. Yani yukarıdaki kalıbı ezberlemektense. S, 2S, 2S, 3S'i ezberlemektense. Ezberleme. Çözüm yöntemini bil. Çünkü ya bu oranlamalar farklı olursa ne yapacaksın? Ondan sonra a ile kalacaksın. İşte öyle kalmamak için. Bence bu mantıktan yapman daha mantıklı gibi geliyor bana. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tüm alan 8A, 3A oldu. Yani senin 3A eşittir 24 ise A'yı buradan 8 buldun. A buradan 8 ise senden alan DF isteniyor. isteniyor. Alan DF de A'ya eşit. Yani cevabımız böylelikle 8 olur. Peki farklı oranlamalar geldiğinde bak bak bak dikkat. Hocam bunu böyle geldi. Sonra bunu böyle geldi. Sonra bunu da böyle geldi. Atıyorum buradaki oranlama 2A. Burası da 3A. Burası da N. Burası da 2N olsun. Mesela şuradaki Taralı alanlar oranı istersin. Hocam şu alan bölü e, Taralı alan bölü Şöyle yazayım. Soruyu tam yazayım. Taralı alan bölü paralel kenarının alanı istersin. Evet nasıl bulacağız? Hocam kaç sayılar çarptığından gidiyorum. 3 kere 1 3 3A Ondan sonra 3'enken burası da 3'en 5A'yken Burası da 5 a yazdık. 2 kere 5 10 10A 2 kere 3 6 6A'yı yazdın. Tüm paraya kenara bak şimdi buranın 3'en olduğunu buranın 5A olduğunu 5 kere 3 15'a olduğunu buranın da 15'A olduğunu tüm alında da 30a olduğunu söyleyebilirsin topla 16 19 buraya da 11a mı kaldı o zaman evet taralı alan kaç yaptı o zaman taralı alan 11a bölü paraya kenar alında 30'a olduğundan dolayı cevabı da 11/ bölü 30 olarak buluruz arkadaşlar ve böylelikle hiçbir eksik Böyle açık bir kapı bırakmadım. Gerçekten bırakmadım. Her şeyi size verdim burada. Paralel kenarda. Yani pdf'de açık bir soru varsa o açık soruyu da ben kendim yazarak tamamladım. Yani paralel kenardaki her şeyi verdim. Bilmeniz gerekenleri söyledim. Bilmemeniz gerekenleri. Boşver bu formülü dediklerimde oldu ve bence güzel bir konu anlatımı oldu. İnşallah mantığını anlamışsındır. En önemlisi de zaten bu. Mantığını inşallah anlamışsındır. Evet gençler. Böylelikle niye hallettik? Paralel kenarı hallettik çok güzel bir şekilde hallettik. İnşallah sınavda da iyi yaparsınız. THT, AYT kısmına da inşallah hep aklınızda kalır. Çünkü mantığını da yola gittiği zaman bunlar uzun süreli olabiliyor. Siz de mantığını öğrendiniz. Bence uzun süreli kalacaktır. Sonrasında da çok içinize yarayacaktır. Bir sonraki konu anlatımında, eşkenar dörtgen konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.